Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün size zombi mod mobilden nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Zombi modu artık mobilden de oynayabilirsiniz. Tabi bilenler biliyordur ama çok soran oldu. Zombi modu mobilden nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Bunu göstereyim. PC'de de var ama mobilden olanı göstereceğim. Eğer merak eden varsa yoruma yazsın. PC'den olanı da çekerim arkadaşlar. Yani bilgisayardan zombi mod nasıl yapılır onu da gösteririm arkadaşlar. Çok basit yolları var. Ee, i̇nanılmaz basit Bunu hemen size göstereyim Daha sonra bir bakalım nasıl çalışıyor mu çalışmıyor mu Görelim arkadaşlar Bunun için sizden like istiyorum arkadaşlar Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim Arkadaşlar bu arada canlı yayınlarımız devam ediyor Canlı yayınlara da gelirsiniz Eğlenceye gelirsiniz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Hemen nasıl yapıldığını gösterelim Arkadaşlar öncelikle Play Store'a giriyoruz Şöyle bir geri diyeyim Sonra arama bölümüne Arama bölümüne Skelt.net Boşluk Server yazıyoruz arkadaşlar ve ara diyoruz Aradığımız şey çıkıyor Arkadaşlar şimdi çıktı Skelt.server bu çıkacak Arkadaşlar tamam başka bir şey yüklemeyin Bunu buradan Şöyle göstereyim arkadaşlar Yükle diyoruz arkadaşlar Arama bölümüne bunu yazıyoruz Sonra çıkan yerden yükle diyoruz daha sonra yükleyelim arkadaşlar. Evet yüklemeye başladık. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra zombi moduna nasıl gireceğiz onu da göstereceğim. Önce bir yükleyelim. Sizlere göstereyim nasıl yapıldığını. Merak eden arkadaşlar vardı zombi mod nasıl yapılıyor diye arkadaşlar. Hemen gösterelim. Yüklensin bitsin. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Mobilden en kolay yolu bu. Daha sonra aç diyoruz arkadaşlar. Bu e, iOS'larda oluyor, mu bilmiyorum ama Android'lerde oluyor. Bir yazı geliyor arkadaşlar, uygulamaya izin verilsin mi diye. Şuradan izin ver diyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar çok basit. Bu açıldıktan sonra play'e basıyoruz sadece. Bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Bu reklamı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, reklam bittikten sonra oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı Among Us Evet bu e, tabi hileli versiyonlarda çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum arkadaşlar Hilelileri sormayın bu normal Among Us'ı e, Google Play'den indirdikten sonra nasıl bağlanacağınızı göstereceğim Daha sonra online'a tıklıyoruz arkadaşlar Şuradan göstereyim hemen size Bakın sağ alt köşede şurada görüyorsunuz e, Göremeyen arkadaşlar için şöyle ekranı sağ alta doğru büyütürüm Şöyle göstereyim arkadaşlar sağ alt tarafta yani şurada şöyle şurada arkadaşlar Skelt.Net yazıyor. Evet şimdi arkadaşlar Skelt.Net yazıyorsa artık bağlanmışsınız demektir. Hemen oyuna bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz burada zombi modu var hemen dalalım bakalım girecek mi. Evet girdi arkadaşlar zombi modu artık aktif arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazen e, atıyor server Evet zombi moduna girdik arkadaşlar hemen şuradan görüyorsunuz zombi modundayız artık Buradan istediğimiz rengi falan seçebiliyoruz yine Tabi bende hileli olmadığı için pet falan kapalı arkadaşlar Hileli de çalışıp çalışmadığını sormayın bilmiyorum Zombi moda girdik ama tabi burayı kuran arkadaş başlatma niyetinde mi orasını bilmiyorum Evet başlatıyor Evet arkadaşlar artık zombi modundayız. Zombi modunuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Gördüğünüz gibi sanırım zombi oldum. Enteresan bir olay. Bu adam zombi modunu başlatamamış arkadaşlar. Yapamamış. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Deminki arkadaş zombi modunu kuramamış. Becerememiş. Bakalım bu olmuş mu? Bakalım hemen zombi oluyor mu? Evet arkadaşlar zombi modundayız. Şimdi bir imposter yani zombi. Diğerleri polis kılığında arkadaşlar zombiye çevirecek bizi. Bakalım dönüşebilecek miyiz zombiye. Zombies incoming. Ne oldu lan biri çıktı mı? Evet arkadaşlar zombi modu böyle. Ee, zombi bize gelip dokunduğu zaman biz zombiye dönüşüyoruz. Evet zombiler orada Allah dokunmadı be. Uh be. Neyse arkadaşlar zombiye dönüşelim ondan sonra göstereyim ben size. Evet zombiye dönüştükten sonra da arkadaşlar böyle ekran kapkara oluyor hiçbir şey görmüyorsunuz. O polis kılığındaki adamları arayıp bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Zombi serverı e, siz kuruyorsunuz ya da kurulanlara giriyorsunuz arkadaşlar. Evet şuradan bakalım kimseyi bulabilecek miyiz? Arıyoruz arkadaşlar arıyoruz biz artık zombiyiz. <gülüyor> Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Ee, yapamayanlar varsa yorumlara yazsınlar. Çok basit. Ee, Diğeri gibi dosya kopyala yapıştır yöntemi yok artık. İndiriyorsunuz Google Play'den. Skelp.net.server. Boşluk server. Arkadaşlar ondan sonra play dediğiniz zaman. Zombi modundasınız artık. Tabi önce Among Us yüklü olmuş olacak. Arkadaşlar evet zombiler kazandı. Bunun yöntemi de böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda skelp.net yazmıyorsa zombi modunda değilsiniz demektir. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.